Adım salatam satmaz. Bunu için kilis tavu yapacağım. Ee, beş tane domates, üç tane kırmızı biber, beş tane yeşil biber, bir demet maydanoz, sonra bir tane soğan, üç tane sarımsak, altı yüz gram kuzu kuzu gibi. Bu sesirdoğu makineden geçireceğim. Gazı zorlayacağım, manzar da çekeceğim. Patates yanmasın diye yerum yalım olarak You can you Galeri çektim. Bunları da koyacağım. Sağlarda da keseceğim. Şimdi onları da makineye atayım. çam vardı. Soğanları makineden geçirdim. Şimdi biberlerle bir tek mayalas. Maydanoz sık. Bunları da makineye atacağım, şimdi bunları da geçirip maydanozları geçeceğim. Kırmızı biberleri de çektim, oraya koydum. Maydanozları makineye devam geçirince, kötü olduğu için maydanozları elinde doğrayacağım. Gözümü doğrayorum. Bunlar bitince et üstüne ekleyeceğim. Maydanozları doğradım. Şimdi sıkacağım bunları. Yoksa yaparken çatlıyor. Silinecek. Şimdi etekleyip yoracağım. Bayağı buna bağlıktan falan. Oluyor. İyi yorulması gerekiyor. Yoksa çatladı. Hazır oldu. Burada işte ekmalzem olarak yaparken tavaya altına salça sürmemiz gerekiyor böyle evet, daha güzel oluyor tadı bağlat olarak pul biber kimyon karabiber tam retuz evet, üstüne de bir domates ve biberle süsleyeceğim Tebzelerle şey, eti koyduğum için karıştırdım. Şimdi baharatlarla tuz ekleyeceğim. Şimdi karabiber. Kıl biber. Birazcık da kemiy. salça şimdi yoğurmaya şimdi yoğurmam bitti fırını açacağım fırını açtım şimdi bu salçayı elimi ıslatarak bunun şey, içine süreceğim Öyle daha iyi oluyor Şimdi e, salçayı bunun içine sürdüm. Fırın 200 derecede ısınıyor şu anda. Süs için bunları yapacağım. Doğrayacağım. İki biber. 2 domates. İvare doğradım domates. Bu domatesleri doğradım. Domatesleri doğrayınca eti üstüne salıp sekize böleceğim. O onun üstüne de süs olarak işte bunları koyacağım. Bu soğan dalitasının çiçeği olacak. Bunu sekize alacağım. dibine dibineyim Soğan da bitti. Şimdi eti bunun üstüne koyup üstünü süsleyeceğim. şu an eti bunun içine koydum yüzlüyorum şimdi et çatlamasın diye sekize böleceğim yani keseceğim sekize böleceğim Dedim. sonra burda domatesle 2 iki tane domatesle 2 Biberi şey yapmıştım, sütün hazırlamıştım. Üstüne koyacağım. Bu donateslerim tat katı hem güzel gözüküyor. Biberleri koydum. Şimdi bu soğanı buraya koyacağım. Bu... Ha, düzgün. Şimdi bunu hazırladım. 200 derecede ısınmış fırının içinde bunu koyacağım. Ee, yarım saat pişecek bu. Yarım saat zaman. Görüşürüz. Bak Şimdi... Fırını kapatıp alacağım. aldım şimdi bu tarafa koyacağım ya, Şimdi de sık dolduralım. Kesme alalım yapıyor mis gibi varmış